Tamam <Sessizlik> bu gece? Ha ne dersin? Ağlayalım. Gidelim mi? Sen söyle. Yoksa sen benim kafam nasıl güzel. Şu an ne mu Altyazı Öncerenin izlerini bekledim Sanaklar oldu bayatım bunları gizledim Ellerimle kan mutları yakıyorum Kafansa cinayette baya şimdi gidin Bir yerlerde gizlenin Hayatımı ver geriye yöneltiler değişti Kızgınlığım üzerimde bıçaklarım bilendi Sokaklara ben tanırım Aylımı çıldır işlerle yengüttü Diyenlere ciğerlerimi resmedeyim Yavaş şeyler dinlesin lan orospular gülmesin Yatakları telletinizin inancıma değmeyin Tek güvenlik kalem benim etimlerim Solok sola kaldığınıza Eğninizde inlesin Karanlığımda boğdurum ben yaklaşmayın uzak durun Kayıp dolu geçmişimde hazanlara şarap koyun Siyah tonu çekiyorum ciğerlere arap boyu Majör duygular içinde kemul bilek yolla çalın Melakin Güvencim kalmadı yarınla battı Yanımda bir şişe bir yetmişte ihtiyar Tok üsturun kadehleri çok tozuttum gecelerimde Benim bugün sizlere anlatacaklarım var Bir tabut bir toprak bir beden bir olacak Beş yıl ya dönersem tüm acılar son olacak Gözlerimi kaybettim hayatınız kum Olacak. Gömün beni inan tüm yaşanlar bugün sır olacak Nefretim doğuyor bugün nefretim doğuyor Nefretim doğuyor sana nefretim büyüyor Nefretim acı verir, nefret kusuyorum Nefretimi raporladım gözlerim açıyor Hayallere bas mührü geri dönüş yok geriye uçuşayım ben bu gece yalan dolu sözlerine Aldanma sahın ihaneti bilinme zürafede tutuklu kaldın sen o gece sessizce can verişe Raporladım milim milim her saniye ölüm gibi Yanımda polis abi ellerimi çözün benim Sırtım yere geldiğinde toprak benim Sükunetimin kırılığına şeklim var taksanızı çizim gelin 3-6'lık de cehennemin son katıyım Ağıtlarım yakar dili bu dünyanın son sapıyım Huzuruma gel ver canım insanlığın sarrafıyım Hayalleri içe saydım çoktan da geçti yaşı 21'i kuruttum ve köfenlere boyun eğdim Doğarken ağlıyorsak ölürken gülmeliydim Nabızlarım yavaşladı kaçan dışın yüzdesiydim Dünyanız çok garip bir yer ben muralı değilim Teyit geçtim hayatımı yaşantımı sevimle mi? Soğuk bir adammışım bedenini serildi mi Anlatacak çok şey var hayallerin serildi mi Yakdol o sevgililer anıların körpe kiri. Aldım mata kayat tuzak aydan aldım devamını okyanusa kafa tuttum hani gözyaşı bir damladı. Sorunum çok benim uzaklaşın sikeyim aşkınızı sessizlikle demleneyim mezar taşım zaptanı. Nefetim doğuyor bugün gün nefetim doğuyor. Nefetim doğuyor sana nefetim büyüyor. Nefetim acı verir. Nefretçi kusuyorum nefetimi raporladım. Gözlerim acıyor. Nefetim doğuyor bugün gün nefetim doğuyor. Nefetim doğuyor sana nefetim büyüyor. Nefetim açı verir nefret çıkısıyom nefretimi raporladım gözlerim açıyor.